Bütün dernekler, bütün e, kuruluşlar, özellikle kadın dernekleri 200.000 hanfendinin genel evlerde satılması mevzubayız. Buna karşı esaslı bir kampanya başlatalım. İnşallah. Genel evlerde kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz kalmasın. Inşallah, Türk inşallah. Müslüman evlatları bunlar. 200.000 kişi. Bakın bir günde 75 veya 150 kişi arasında insanı işe giriyorlar. Özellikle hanım dernekleri bu faciaya dur desinler. 200 bin kadın. Bak %8 vergi alınıyor bu kadınlardan. Ve hem bedenen mahvoluyorlar bu insanlar. Yıl on binlerce insanlar ilişkiye giriyorlar. Ömürleri içerisinde. Yazık günah. Yazık günah. Tedbir alın. Bu hanım kardeşlerimizin evlenmesini sağlayalım. Güzel yuva kurmalarını sağlayalım. Çoluk çocuk sahibi olmalarını sağlayalım. Bunların da ailesi var. Anası babası var. Yazık günah. O kapıyı kapat yavrum. Fuhuş haram. İslam'da açık bir hüküm. Bakın Türkiye'deki bütün illerde ve ilçelerin çoğunda büyük evler var. evler ve bu gelen evler sabahtan akşama kadar bu hanım kardeşlerimizle 3 milyona yakın gene Müslüman evladını cinsel ilişkiye sokuyor. Yani fuhuşa. Bu felaketi eğer durdurursak bu Türkiye'ye bereket getirir, güzellik getirir, hayır getirir. Hı hı. Ve büyük bir sevinci aslan gibi delikanlı kızlar. Yazık. Bak 200 bin evladımız, hanım evladımız Kadın dernekleri bu konuya el atsınlar. Lütfen İnşallah. bu konuda mutlaka beyanatta bulunsunlar, açıklamada bulunsunlar. Büyük bir sevinç kaynağı olur. İnşallah. O hanım kardeşlerimize ev alalım, iş bulalım, evlendirelim. Bu felaketin önüne geçelim. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Yazık günah. Kur'an'da açık açık belirtilen haramdır, fuhuş.